Dünyanın yörüngesinin eğimindeki değişim ve yörüngesindeki devinimlerden uzunca bahsettim. Ama size bunların neden gerçekleştiğini söylemedim. Bu işin fiziğine girmeyeceğim çünkü buradaki tartışmanın biraz ötesinde kalır bu. Ama bütün bunlar dünyanın kendisi ve güneşle etkileşiminin bir ürünü. Ayrıca bir diğer sebep de dünyanın tam bir küre olmaması. Dünyayı buraya çiziyorum, kutupları da buraya koyayım, kuzey kutbu buraya, güney kutbu da buraya. Dünya enine boyuna olduğundan daha geniş. Dünyanın çapını ekvator üzerinde ölçersek, kutuplar arasındaki çaptan 43 kilometre veya 27 mil daha uzun olduğunu görürüz. Ekvatordaki çap, iki kutup arasındaki çaptan daha uzundur. Dünya ekvator çevresinde bu şişkinliğe sahip ve tam bir küre şeklinde değil. Buna Dünya'nın asimetresi de diyebiliriz. Bunun Dünya, Güneş ve Ay arasındaki yer çekimiyle olan ilişkisi yüzündense Dünya'nın yörüngesinde değişiklikler meydana gelir. Bu konuyu diğer videoda daha ayrıntılı işleyeceğiz ve orada da söyleyeceğim gibi meydana gelen tek değişiklik bu değil. Ayrıca dünyanın etrafında döndüğü elips şeklindeki yörüngesinde de değişimler var. Ama bunun sebebi daha çok güneş sistemimizdeki ve diğer gezegenlerin ve dünya arasındaki ilişki. Tabii bu tamamlanması binlerce ama binlerce yıl alan şeylerden biri. Yani bu değişimlerin sebebi dünyanın tam simetri olmaması, ekvatordan şişkin ve kutuplardan basık olması, dünya ay ve güneş arasındaki çekim kuvveti. Ve son olarak şunu söyleyeyim, dünyanın yörüngesi bir bütün olarak güneş sistemimizdeki diğer nesneler yüzünden de değişiyor. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.